<Gülüyor> Şu an kayıt başladı. Evet sesimiz de güzel ilerliyor. Ee, herkese merhaba. Bugün minecraftın ikinci bölümündeyiz. Sesim biraz kötü geliyor. Nedeni arkadaşlarla like, bir önceki bölümde like çok az gelmiş ve bu beni çok üzüyordu. Görüntülenme sıraların sayımız bu oralar biraz düştü. Yani 50'lere lere altmışlara çıkmış derken tekrar 30'lara şeylere falan düştük. Yani bu durum beni üzüldüğü güzel like alıyorduk Ama bu videoyu sizden güzel bir like bekliyorum lütfen 25 like atın 25 like'a bunun devamı gelecek Şimdi ilerleyen bölümlerde Muhtarlığı aladığımı aday koymayı düşünüyorum Bakın resim sahip mi? bu bölüm madeni nece edik de ne neyse dedim sonra Neyse arkadaşlar ben bu işi bayağı şeyler yaptım Aha milli kömür çıktı abicim tamam bu iş görür olmazsa Tamam gidelim şöyle Gabriel keep elementeri çektim çünkü bu map çok sıkıntılı artı modluya geçtik arkadaşlar Şöyle Yani Bu seride manyak manyak şeyler olacak arkadaşlar Olmadı belki mapi de değiştirebilirim bilmiyorum ikinci sezonda bir daha ben böyle bir map yapmayacağım abi Katman kayısını silmek nasıl bir mainak kardeşim? O zaman biz abo katman kayısını silersek biz biteriz abicim. Moda geçilmemizin sebebi ne? Anladığım kadarıyla bu kanalda şimdi, e, şeyler sevilmiyordur. Hemen bir tane table yapalım. Dur, game moddan alacağım. Pardon. Arkadaşlar neden game moddan alıyorsun diyorsun? Dur bunun hemen size sebebini açıklayacağım bir saniye çünkü bu yeni bir mutlu bir e, table yani bu table bizim işimizi aşırı kolaylaştıracak table deyip geçmeyin şimdi iki tane alayım bir tane de dursun üzerinde şunu şu şey yap o da üzerinde dursun tamamdır şurayı kır bir tane maden yeri planlayalım dur nereye yapsak Evet şu tamam çok güzel şimdi şunu silelim arkadaşlar üzerimizde bir tane yedik dursun Tamam şimdi bir tane çubuk yapalım ee, dur Kılıç yapacaktım da Neyse sonra yaparız onu ya Şimdi dur. Bizim bir tane acil bir tane çubuğuna ihtiyacımız var. Ee, tamam. Bu arada ölünce güzel bir şeyler oluyor size göstereceğim. Bunu ne olduğunu göstereceğim dur. Şimdi kazma nerede? Heh buradaymış. Bunu hatırlayanlar bilir ya abi ben bunu az şey yapmamıştım ben bunu. Vay be aha. Çok güzel. Şu alanı biraz daha geliştireceğim. Artık her bölüm bu madendeyiz Allah'ın izniyle tabii şu kumlar izin verirse. Abi ben bir tane kürek yapalım ya. Kürek kürek. Kürek yapak bizi bir tane. Taştan olsun annası satayım. Kas kas kas canım çıktı ya. Elle kas, elle kas. Canım çıktı kardeşim. Hah. Oh be. Şimdi benim biraz taşı kazmam lazım. Ananı satayım. İşte bakın gördünüz manyaklı. Gördünüz. Gördünüz. <gülüyor> Nasıl düştüm kanka gördün mü? Ne yani mekânım kanka diyorum ya dur. Şimdi o yeni bulmam lazım. Neredeydi? İşte bak. Taş almak böyle bir çılgınlık. Bu seride taş almak böyle bir çılgınlık. Bu derece. Şimdi dur ben bir şey silmem lazım. Şu tohumları siley kanka. İşe yaramıyor zaten. Heh, tamam. Dur. Şuraya bir şey yapacağım ya. Bu taraflara bir şey yapalım. Yani kendimizi göt altına alalım biraz. Niye koyulmuyor lan? Bak buraya koyuluyor. Şu taraflara koyuluyor. O zaman bu tarafları doğru koyalım. Allah Allah. Heh geliyor tamam. Şuraları biraz biz kapatalım. Çünkü buralarda ne olacağı belli olmaz. Hop. Abi bir daha ben katman kayasını kaldırmam ya Dedim bir çılgınlık yapayım, yapmaz olaydım Hop Aha Kumlar düştü yukarıdan Şöyle çıkalım Şu tarafı kapatak bir de 34 tane kum kazmışız ha Oha şöyle hızlı hızlı yapmamız lazım Tamam Hızlı hızlı, hızlı hızlı hızlı hızlı hızlı hızlı yapmamız lazım. Abi 5 dakikadır boş yapıyoruz ya. bismillahirrahmanirrahim. Şu taşı şurayı kapat. Tamam. Tamam tamam tamam. Şu an iyi, şu an iyi, şu an iyi. Güzel. Şimdi bizim bir tane kazmayı geliştirmemiz lazım. Kazma kazma kazma. Neredesin kazma? Kazma. Evet. Bir tane taş kazma yapalım arkadaşlar. Şunu. Şununla şunu değiştirelim dur lan ne yaptım ben? He. Eee cheese. İnşallah. Yine dedim küfür et kim gelmedi. Gel mode 0'a gidelim tekrar. Taş alalım. Hop, gene kum geldi ya. Bıktım şu bunala arkadaş Korek nerede? Kuruk kuruk kuruk. Korek, korek, korek. Korek, klik, klik. Oh vallahi... içmen özledim kardeşim ya. Ah ah... Ne yaptım ben ya? Bir dakika... Demir mi o? İnşallah yanlış görmemişimdir. Evet. Allah! Abi serinin gidişatı çok iyi, çok iyi. Tamam. Yani ikinci bölümde bunları bulduysak inşallah ilerleyen bölümlerde daim hıtıda görürüz ya. Orada neden girişim vermiyor diye soruyu olabilirsiniz. Çünkü modlar bazen hata veriyor arkadaşlar. Ananı satayım ananı satayım. Ananı satayım ananı satayım. Neyse Allah'tan gemi var. Ölmeyeyim gene de. Tamam. Yırttık. Şu konulardan çok bıktım ya. Adamı deli ediyor kanka. Hop şöyle. Abi yeter artık ha. Vay Allah. İnan anlaşmayacağım kardeşim. Oraya kıracağımı tekrar diye yapacağına bunlar kırarım daha iyi. Dur lan bizim bir modumuz vardı. Main Miner. bu varken ben niye uğraşayım ki? 25 tane güzel. Şimdi ben biraz kendimi geliştireceğim arkadaşlar. Güzel şey mi? Olmalı. Şimdi ilk olarak biz ne? Hem kılıç kılıç kılıç çok önemli. Akşamlar zombi gelebilir çünkü kılıç. Şuraya yaz kılıç ya. Ne yapalım? Şimdi bir tane taş yapalım. Şunu çek. Çek. Bir tane kılıç. Ereventer dursun. Ee, şunu mu acaba dur. İnşallah boşuna kırmayız Geldi mi? Bence gelmemiştir ya Çünkü uzun zamandır ben survival oynanıyım ya Yani böyle şeyleri bile unutmuşum Dırırın Gelmiyor ya o zaman dur Buraya bir tane bir sinyal çekelim biz Ne yapalım diyor mu? Şöyle bir sinyal çekelim Şöyle bir sinyal çekelim Heh Böyle bir sinyal yeter Şimdi Bizim buradan çıkmamız için Bir tane hikayemiz var Şöyle şöyle şöyle şöyle, şöyle. Ee, Buradan sonra Böyle böyle böyle böyle Şurada şöyle kapat Buradan iniş biraz sıkıntı olacak Şöyle yaparız onu da hmm. Şuraya bir tane taş çek ee, Aşağı atla Nerede lan bizim taş kazmamız lazım. Ananı satayım. Gidiyorduk lan diğer tarafa. Şuradakileri, Ananı gene bu ya of. Yeminle Off Vallahi baktım şu şeyden ya kumdan de bu kadar Şimdi Dur bizim bir şey yapmamız lazım Düşersek Canımız fena bir şekilde acıyor Şuradan atlasak Şuraya bir tane taş çekelim Buradan böyle böyle böylece çıkarız. Şuraya da bir tane koyalım. Bu no, no olmaz. Tamam, table boşu gitmedi Allah'tan. Şimdi biz nereden çıktık lan? A'yı satayım. Nereden çıkmıştık biz? Şuraya da bir kum çekmek lazım da. Düzenli bir kum çekmek lazım. Şuradan şöyle. Hop. Böyle. bir ayar çekmemiz lazım Hop hop Daha beter yapıyoruz lan haritayı yeminle Aslında bak şunları alaklayabilsek Ne güzel olur bu Yani bir tane yeter ya Aynen ee, Eve gideyim şimdi Şu, şunları isteyim Bey kapatayım şimdi Şeyler söyleyecek bana Tahtayla kapatamam tahtayla kapatmak Biraz salaklık olur o benim evimde mi lan gene? Şöyle dur ben sana gücüm gücü göstereceğim bekle Gel bakalım gelsin sen buraya gel Benim evimde misin sen? Tamam sen benim evimde değilsin. Sıkıntı yok o zaman Nerede lan benim evim? Şuydu galiba Aynen bura bura tamam Thank you see you fine şunu şöyle kaldıralım. Sen GG artık. Hoş geldin yeni table. Bunun taşlısı da var. Ama bunları yap nasıl yapıyor bilmiyorum. Prerition gerekiyor galiba ya. Atamadım. Ya Allah. Şimdi dur, bizim bu şekil aha tamam çözümü buldum gene köylüler üzerinden yapacağız şimdi bak şimdi bak ee, nerede bizim kazvanımız şey küreğimiz nerede lan küreği yapmadım inşallah Heh. bak şimdi bunları kaldıracağız ama bakın ne yapacağız hop nerede nerede bu kum taşı nerede lan bu normal evet tamam tamam ölümdeymiş Hmm, dur. bir şey yapmamız lazım ya şöyle bayır buradan düşme bence böyle iyi ya şuraya şey de düşmez şuraya iki tane şey çekeriz şu kum taşından nasıl olsa köylüleri şaplı şey giriliyor bunlar aynen köylülerin ışıkları çalıyoruz ya. Bak bu şey gitmiş, tarla gitmiş. Bundan nasıl aramız kardeşim? Suyun olduğu yeri elemeyelim. Oh, oh. İşte çakaldık diye bunu derim ben ya. Ana ne ana ne ana ne. Şey, damışım. Kapat şurayı Tamam. Bayağı çölü kurutmuş buraları. Ne iş yapmışım lan? Kurutmuşum ben, baya baya alayım köylülerden. Nasıl olsa beleş. Hop, şey eline. Hop, hoppa Aha, tehlikeli yer. Bakın şurada, görüyorsunuz. Şey var ama alamıyoruz. aslında gemotla gidip alacağım. Alırım lan ben. Onun burayı ben düzelteceğim. Siz bekleyin bir. Ben orayı düzelteceğim daha ikisi de kum taşı da şöyle ha, kapanmıyor lan ne yapacağız şöyle kapatsak da yeter de buraları kapatacağım Biraz daha kömür olunca şey yapacağım ya DIN <Sessizlik> Tamam güzel oldu. Şimdi buradan atlarsak biz net ölürüz. Bunu bir şey yapmamız lazım. Merdiven. Evet gene Y moddan yapacağız. Merdiven. Merdiven. Bu arada bir sürü modlar var. Ben size göstereceğim bu modlar şey yarıyor şöyle filan hop şöyle dur böyle Heh. tamamdır şuraya da şöyle kasmak zaten şuraya da bir merdiven çekeriz ordu oh, tör git Allah kahretsin kanka yapma bak videoda işin Heh. gidip geliyor yapma Düzeldi şu an. Dur. Heh. Tamam. Kır şurayı abicim. Hmm. Ters ya. Şöyle. Tamam. Bunu kır. 16. dakikada gelmişiz. Aman aman. Şöyle. Tamam. Tamam. Buradan böyle inersek Bence fazla bir hasar almayız. Buradaki şeyleri alırız. Senin burada ne işin var? Bunları alırız. Sonra gideriz. Tamam. Bakın bunların arkası mı? Neyse. Bunların arkası. Bu su nereden geliyor lan? Ana. Diyorum ne oluyor? Bu su nereden geliyor kardeş? Nerede bu taşı? Bu bölüm biraz Game of'la geçti ya yarısı. Kapat şöyle. kapatat Kapat. hmm. 17 dakikaya yapıldı aman ama şimdi dur burada şey var Buralarda bir yerler gitti. Yok. Şöyle. Burayı kıracağım ben ya. Kürekli. Ya Allah. girişik buraya. Çünkü bölüm çok uzadı. Hop. Tadı kaçmasın yani. Biraz sire Ben iş yapmıştım ya. Kumsuz bırakmıştım. Artık alabilirsek Şöyle shift'e basalım Aha Buralarda bir yerlerde dur Tamam bulduk. Burayı açık bırakacağız İlerleyen bölümlerde Gelip Bu altınımı alacağım kardeşim Bekle İlerleyen bölümlerde geliyorum bekleyin Hop Çık şöyle çık şöyle çık şöyle Bu bölümlük Bu kadar onanı Derinin daha da derisi var Bak şurada Demirler var görüyorsunuz Onları alabiliriz Alsak mı? Bence alalım Ama nasıl alacağız? Hıh hm. Dur ben bir fikir buldum Şöyle yapalım. Şöyle. Tamam. Süper, süper, süper. Artık böyle yapa yapa Bence nepe geliştiririz. Niye evet. artık ikinci sezonda? Hop Kır, kır, kır, kır, kır, kır, kır, kır, kır, kır. kır, kır. kır. Tamam. Gir şimdi buradan. Game over modi 0 tamamdır bu bölümün şeyi bize yeter bulduğumuz kadarı çünkü video 20. dakika falan geldi nerede ya direk eve gitmemiş önüm şimdi hıh tamam evet bu videonun burada sonuna geldik hoşçakalın bay bay